ve yeniden kurtulmuştuk. Wa tatala şeyhu me şeyhina el-Denan el yani buyu'unun büyüğü olan. Nasabi abi? bir sonraki sayfa. Bunu bir açalım. He tamam. Bak tamam burası. Evet, buyu'umuzun de büyüğü olan Denan el-Suyuti der ki: "Ennehu yuharrimu" ulum ve falsafeti, menkıp ile icma-i selef. Bu selefin icması üzerine buna binaen mantık gibi felsefe ilimlerini karanlık, karam görmüş. Ve ekseru mu'tabirin min el-halefe. Ve haleften de muteber olan birçok kimse de bunu e, şey yapmıştır, görmüştür. Şimdi arkadaşlar eee Kişinin mantığı e, şeyde, kelimelerde gizlidir. Bak bu muteber kelimesinden de çıkarabiliriz yani. Biz buna itibar ediyoruz. İtibarı veren, bu kılıcı keskinleştiren kim? Kendisini görüyor. Yani doğrunun ve yanlışın kendisi olduğunu burada ne yapıyor? ifade ediyor. Muteber olan. Ve mimmen sarraha bizelike ibn ve Yine bu, bu çerçeveyi açıklamıştır. Kim açıklamıştır? İbn Sana. Nevevi ve e, sayamayacağımız kadar birçok insan bu bağlamı paylaşmıştır. Vakat cemaat fi tahrimihi veya cümiyat da olabilir. İtiraben. Yani bu kelamın haramlığı noktasında bir kitap bir araya getirilmiş, toplanmış. Galiba hocam o. Vakat cemaat nasıl hocam? Galiba kendisi bunu cem yazdı. Vakat cemaat. Doğru. Doğru. Vakat Evet hocam. Evet. Ha, Bu konuda <gülüyor> bir e, haramlı noktasında bir kitap bir araya getirildi. Nakaltu o zaman burası ne hocam? Nakaltu fihi nusus e'immeti Filhafdi <gülüyor> aleyh ve bu konuda büyük imamların önderlerimizin metinlerinden nakiller yaptım. Yani nasıl nakiller? Kelamdan uzaklaştıran, kelamı yasaklayan böyle metinler. Wazker al hafizu. Hızlı gidersem uyarın arkadaşlar. Wazker al hafizu Sira Jutin minel hanefiyyeti fi kitabin yine hafız hanefi ulema adamdır ee, şu kitapta şunu zikretmiştir ellefehu fi tahrimihi yani kelamın haramlığı noktasında yazdığı bir kitapta ennel gazzaliye raca ile tahrimihi yani gazzali kelamın haramlığı fikrine dönmüştür ne zaman? بعد tanayihi aliyi fi öwen münteka. Yani münteka süzülmüş bilgi demek. Değil mi? Kalın Bu Münteka eseri, vazalin eseri. Ee, yani, yani o. Değil mi? İsim kelime o, anlamı öyle. Yani. O, doğru. O da var şey kelime anlamını söylemek bağlamında söylüyorum. Hı hı, evet. Söktüğünden evet. geliyor. Süzülmüş. Bilgi. Yani o kadar bütün her şeyi araştırmış, oradan süzmüş, getirmiş. Onun başında, yani Munteka'nın başında övdükten sonra onun haram olduğu fikrine dönmüştür. Ve cezeme es-silefiyyü min ashabina, bizim arkadaşlarımızdan yani muhtemelen Hanefilerden diyor, Silefi isimli alim. Verne Rüştin mineral malikiyeti malikilerden İbn Rüşt bi anne müstaviyle bihi yani kelam ilmiyle uğraşan kimsenin la tuk belu onun rivayeti kabul edilmez onun aklındaki rivayet söz kabul edilmez inter burada bitti diyor evet vakt فَصَّلَ الْاِمَامُ حُجَّةُ الْاِسْلَامِ فِي اِحْيَا الْعُلُومِ هَدَ marama. Ne diyor burada? İşte, Hüccetül İslam, İmam Gazali, evet burada Abdullah hocam da eserin ismini verdi. Bu, bu maksadı, bu amacı açıklamıştır. Hüccetül İslam, İmam Gazali, bu maksadı, İhya Ulumuddin isimli eserinde, İhya Ul Ulum isimli eserinde açıklamıştır. Kale şöyle der ki fe in kulten fe ilmul cedeli vel kelami veya vel kelamu da diyebiliriz. Mezmumun fe ilmin nücumi. Eğer dersen ki cedel ilmi, kelam ilmi zemmedilmiştir, yerilmiştir. Ne gibi? Yıldızlar ilmi gibi. Yani Buna astronomi mi diyeceğiz? Astroloji mi diyeceğiz? Astroloji galiba hocam. Kadir hocam. Astroloji herhalde. Burada Hı çünkü mi? yıldızlara bakarak al bakma. Evet. Hı. Evet, kahinlik değil mi? Evet. Bu ilimler gibi e, cedel ve kelam ilmi de e, yerilmiştir dersen, ev huve mubahun veya mubahtır dersen, ev mendubun veya mendüptür dersen, talen bil ki, أن للناس bu noktada insanlar farklı farklıdır. Yani vuluen aşiriye giden olabilir ve israfen fi etrafin böyle yani gereksiz tabalara giripten böyle e, ortalar satan usulü erkanı bilmeyenler olabilir. Her türlü şey olabilir diyor. Semen şöyle diyen innehu bid'atun ve haram. Aa ha, bu kelamin mi attir ve haramdır diyen, buna bakacak olursa, ve ennen abde, ya hocam bu rivayeti okudukça var ya, yani böyle insan kahroluyor ya. Vallahi billahi. İn yelkallâhe bi kulli bin siva şirki. Yani bir kulun şirk dışında her türlü günahla Allah'a gitmesi, onunla karşılaşması Hayrullahu. Onun için hayırlıdır. Neyden? Min en yelkahu bil kelami. Kelam yaparak Allah'ın huzuruna varmaktansa tam şirk dışında en büyük günah. Ya hocam toplumun temeline dinamit atmaktır bu hocam. Ya. Hocam yani sen bir kızıyorsun kelamcı, da ee, sen kızıyorsun da ben bunları okuyunca bize ekmek su veriyorlar diye şükrediyorum ya. <gülüyor> Doğru. Mesela <gülüyor> saniye oradan çıkıyor. Ekmek çıkıyor. <gülüyor> yani hakikaten e, toplumun temeline yamit atmaktır. Yani burada katili e, ne bileyim toplumun huzurunu buza bozan adam değil mi? Zinakarı bunlar bile bir kelamcılar daha ayrı ödemelik hocam. <gülüyor> yani çok <gülüyor> enteresan yani. <gülüyor> Vemin kailin yine e, şöyle diyen bu da farklı görüş innehu fardon yani bu farzdır diyen imme alel kifayeti yani bu farziyette ya farzı kifaye şeklinde ve imme alel yani veya farzı ayn şeklinde diyenlere gelince ve ennehu e, bunlara göre afvalül ibadati ve ekmelül kurbati. Nedir bu? ibadetlerin en değerlisidir. Yani hele şükür bunu da söylediler <gülüyor> <gülüyor> ve Ve en sağlam yaklaşma yani gerçeğe, hakikate ve Allah'a yaklaşma e, şeklidir, aracıdır. Fe çünkü tahkikun bi ilmi tevhidi yani tevhid ilmini derinlemesine bütün yönleriyle ele almaktır. Bunlara göre. Wa nidalun an dinillahil mecidi yani Allah'ın o övülmüş dinini savunmaktır. Yani buradan şunu da e, anlıyoruz. Yani e, hani ehli sünnet biraz şey diyoruz ya e, uzlaştırıcı, ehlacısıyla ehli rehi yakınlaştırıcı. Bu yakınlaştırmada ana fikir ne oluyor? Kelam'ın mi? Kullanılacaksa da bu sadece şey için kullanılır. Ne diyelim? Savunma amaçlı. Başka hiçbir şey için kullanılmaz. Gale yine dedi ki ee, İmam Gazali ve ile tahrimi ve muhammedun ve malikun ve ahmedu ibn-i ve sufyanu ve cemiyu e'immetin hadisi min as-salefi radıyallahu anh dedi ki İmam Şafi Muhammed Eşşeybani Ebu Hanifelim e, en başta gelen öğrencilerden bir tanesi Evet. Malik bin evet. Enes, Ahmet bin Hanbel, süfyan Sevri ve Ehl-i Hadis'in bak, Ehl-i Hadis diyor. Burada da aslında kodlarını belli ediyor. Ehl-i Hadis'in, Allah için razı olsun, Ehl-i Hadis'in önde gelen bütün imamları kelamın e, haram olduğu kararında değiller. وَسَعْقَ <gülüyor> اَلْفَافَا اَنْ هَاُلَيْ Bunlardan bir takım sözlerden ne yapar metnin içerisinde verir. Ben namkalu derler ki onlar ana fikrini veriyor herhalde söyledikleri sözü. Ma sekete an hus sahabetu, ma ennamun arafu bilhafiyet. yani sahabe gerçekleri en iyi bilenlerdir. Gerçekleri en iyi bilenler olmasına rağmen bu konuda hiçbir şey söylememiş, susmuşlar. Ve affsahu fi tertib alfaği min sairil ve insanlar arasında sözleri en güzel şekilde ifade edenler onlardır. Yani bu halde onlar şey söylememiş. Illahi burada aksi durum olursa diye ben düşündüm hocam. İlla, e, lem, yani lima mı desek buraya, ne diyelim? Lima velledü minhu mineşşerri. E, çıkmaz mıydı diyelim burayı. Kadir hocam sen ne dersin burası için? Hocam, pardon hocam. <gülüyor> bir daha bir bakayım hocam. Ee, bu bu insanlar yani çok bilmesine rağmen ve söz noktasında da diğer insanlardan daha iyi bu işte fasil olmalarına rağmen sustular ancak lemayete ve kendisinden şer doğacak şeylerde yani şer durumunda konuştular ee, şey yapmadılar yani. yani aklıma şöyle bir mantık geldi ama bir ifadesi biraz farklıydı yani er, olsaydı yani bu tabiatlarının tersine şey olsaydı, bir davranışları falan olsaydı mutlaka şer çıkardı falan gibi bir anlam Evet lima, lima dediğin gibi burada akışa baktığımızda lima daha iyisin. Kendisine şer çıkacak diye sustular. Evet. Yani şer olur Heh, yani. bu konularla konuşmamak lazım dedi. Evet. Aksi durum böyle olurdu yani. Eğer evet, evet. Bu akışa göre daha uygun böyle. Evet. Yani bir emin olmak için sordum. Evet, evet, evet. Ve lize bu nedenle Bale aleyhissalatu vesselamu Hazreti Peygamber demiştir ki Heleken mütenafi'ûne evet. Yani inatçı olanlar. İn e, i̇natçı olan ahmaklar. Bunu şeyde diyorlar hocam, evet. İnce eleyip sık dokuyan helak oldu. İnce Elip sık dokuyan. Fazla bunu şeyde evet. geçti de hocam geçen sahne semanda ben Bumutin'in El Hı -hı. okudum. Aynı şeyi bu orada da rivayet etmişti. Açıklamasında Hı -hı. da galiba burada da aynısını veriyor. Mütammikun diyor. Yani derine dalan. Evet. Bu işin evet, dalan. Kadir hocam bu kitaplarda da o şeyi görüyorsun. ya. Yani genelde hep birbirlerini tekrarlıyorlar. Evet. Yani sonra gelen belki birkaç cümle ekliyor veya birkaç paragraf ekliyor veya şerh ekliyor. O şekilde gidiyor. Yani böyle e, ana metinlerin böyle şeyini çözersen, mantığını çözersen neredeyse bütün kitaplar okumuş gibi oluyorsun. Yani. <gülüyor> Doğru. Ben bunu özellikle şeyde fark ettim hocam. Nedir onun adı? Ee, sözlüklerde hocam. Sözlüklerde. <gülüyor> evet, evet, evet. Yani noktasına da bir kadar değiştirmiyorlar. Sonraki evet. bir cümle eline ilave ediyor. Doğru diyorsun. Evet. El <gülüyor> ilmihsi yani yani böyle araştırmaya dalanlar Hadir hocamın dediği gibi inceleyip sık dokuyanlar helak olurlar. Wahdet tu eydan yine aynı şekilde delil getirenler. Diyebilir miyiz hocam. Evet yine böyle şöyle delil getirirler diyecek. Bir delil verin şimdi. Evet hocam. Evet, Abdullah Hocam bur burada mısın? Abdullah Hocam şey evet. kapandı. Metin gitti. Metin evet. hemen geliyor. Bi enne delike yani şu şekilde delil getirenler nevke minettini yani dinden olsa bile yani din açıklama maksadıyla olsa bile delil getiren. Hocam bu ifta cüşta şeye gidiyor ennehum kâli var diye yukarıda o bir sürü isimler saydı ya. Şöyle şöyle Aha. de aynı zamanda şöyle de delil getirdiler diyor. Tabi oraya gidiyor. Bu şeye mi? E, evet. Senefe mi gider diyor? Evet yukarıya gidiyor. Ennehum kariyoya gidiyor. Evet. Doğru. E, şayet dinden olsa bile pardon şayet dinden olsa bile olsaydı evet. e, olsaydı <gülüyor> le kâne ehemmu mâ ye'muru bihi rasulullahi evet. sallallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem yani evet. o zaman Hazreti Peygamber'in emredeceği en önemli şey olur. Bunu baştan emrederdi. Evet. Yani şimdi bunu, burada şunu da sormak lazım. Hz. Peygamber zamanında tefsir var mıydı mesela, Değil mi? <gülüyor> hadis var mıydı hocam? Ha, İlmi var, var mıydı? Mustafa Selim hocam. Evet. Tamam. benim şu takım çekti. Bu aşırı gidenler evet. gerek oldular. Hadisini ben amel ile ilgili hatırlıyorum. Evet. Yani gündüzleri sürekli oruç tutup, geceleri sürekli namaz kılan ve evlenmek istemeyen kişiler var biliyorsunuz. Peygamber efendimize bunlar hakkında bilgi geliyor. Bunlar gündüzleri hep oruç tutmak, geceleri sabaha kadar namaz kılmak, yani, yani, eşlerine yaklaşmamak şeklinde yapan kişiler var gibi geliyor. Peygamber Efendimiz de aşırılar helak oldu diyor. Yani bu amelle alakalı bir bağlantı. Bunun bir başka bağlantısı da aslında e, amel ile ilgili peygamberimize çok soru sormak istiyorlar. Ya Resulullah şu nedir, bu nedir diye. Bana çok fazla evet. soru sormayın. Siz daha fazla soru sordukça yükümlülüğünüz artıyor. Çok fazla sormayın diyor. Dolayısıyla buradaki çok soru sormayın, aşırıya gitmeyin dediği şey aslında amel ile ilgili şeyler. Ama bu metin de öyle bir yerleştiriliyor ki sanki itikadi konumda çok düşünmek e, insanı dinden çıkartır gibi kurgulanmış. İlginç bir şey değil Aynen. mi? Aynen Aynen, hocam. ileride öyle bir ayetleri getirecek ki hocam, göreceksin yani. <gülüyor> Yatacak yeri yok bir kelamçıları. Şey <gülüyor> öyle bir şey getiriyor yani. Sadece şey değil, yani hadisleri değil. Yani ee, Allah yardımcımız olsun hocam, ne diyelim? Ve yuallimu tariqah. Yani çok önemli bir şey olsaydı Hz. Peygamber ne yapardı? Onu öğretirdi. Ve Yusni ila Ondan sonra o kelamcıları da ölü överdi Hazreti Peygamber. Övmüyor kelamcıları diye. Tıma evet. Yani <gülüyor> bu Hazreti Peygambere gidiyor, değil mi? Hadi hocam. Şey de olabilir hocam. <gülüyor> sonra da onların istillerinin geri kalanını da zikretti. Yani öyle de olabilir. Diğer yani şöyle de çok şey değil hocam. Akıldan uzak değil yani. Evet, evet. Hazreti Peygamber evet. delillerini zikrederdi, usullerini zikrederdi falan diye de düşünülebilir. Bilmiyorum, muyum? Şey, sonra, sonra devam ediyor ya Tümme, Zekera veya Zükira da olabilir burada. Ee, devam ediyor. Evet. Zükire estillâ lülferîk ilâkâr deyince herhalde şeyle ilgili. Tabii bu gazaliye evet. gidiyor olabilir. Bu gazali, evet. evet. kiram ilmi haram mı da değil midir diye e, bu şekilde ihtimaller sıralıyor. Evet. Haramda diyenler var. E, övenler var. Evet. O zaman o zaman eee ulemanın eee cerziğiyle vazaliye ettiyoruzhalb. Hıh. Sümme tekrar <gülüyor> bakiyete <Yani, gülüyor> <gülüyor> sonra diğer istidlallerini, kalan istidlallerini zikretti. Sümme zikra istidlal feri'il fakir diğer başka bir grubun istidlaliyle zikretti. Ta ki ila enkale. şu şu şu sonuca vardı. Feyl <gülüyor> kulte şöyle dersen hemen muhtaruin deki yani sen hangi görüşü seçiyorsun? Müracah olan nedir senin nezdinde? Fe ecebe bir tafsili, detaylı bir şekilde cevap verdi. Fekalet dedi ki fihi menfaatun ve fihi mazarratun. Yani bir kısmında fayda vardır, bir kısmında da zarar var. Fehu bi itibari menfaatihi yani e, faydası açısından bakacak olursak fi vaktil intifa'i halal. Yani fayda verdiği zaman, fayda verecek bir şey olduğu zaman e, Kadir Hocam'ın da işaret ettiği gibi böyle Kadir Hocam sen mi söylediydin, Abdullah Hocam mı söylemiştin? Böyle sıkıştıkları zaman Abdullah Hocam yani nerede, he, nerede bu kelam dedikleri zaman o zaman helaldir. Ev mendubu, ev mendubu, ev vacibu ve ev vaciptir. Duruma göre değişir. Ne kadar ihtiyaç varsa çok ihtiyaç varsa orada ne olur? Vacip olur. Hocam yani yedek kulübesini, yedek... yedek kulübesini bekleyin diyor. Yedek kulübesinde de bekleyin. Aynı. <gülüyor> yani böyle maç 3-0, 4-0 aleyhimize şey olursa ona göre sahaya çıkarız. Kemal <gülüyor> yaktadihil hal. Durum neyi gerektiriyorsa ona göre şey değişir. Kimi zaman vacip olur, kimi zaman mendup olur. Ve ve bi'itibari mazarratihi veya mudirratihi de olur. <gülüyor> Ee, zararı itibariyle bakacak olursak bir vaktil istidrari zararlı olduğu durumlarda ve mahalli zararlı olduğu yerlerde haram burada da haramdır. Kale dedi ki fe emme mazarratuhu bunun zararı şudur zararına gelindi fe ithaaratu şubuhati insanın zihninde şüpheleri çağrıştırmasıdır. Yani birçok şüphe oluşturmasıdır. Ve tahrii e, akaidi. E, bunu şöyle söyleyebilir miyiz hocam? Yani böyle akaidin temellerini sarsması itibariyle. Evet hocam. Sarsmak. Evet. Ve izale tuha anil gezmi ve tasmi. Yani akaiddeki kesinliği e, ne diyelim ortadan kaldırması, sorgulanabilir hale getirmesi nedeniyle. Ve zelike ibû mimma yahsulü bil ibtidâi evelâ şu şeyden başlar şöyle ortaya çıkar ve vücû ve rucû yani burada böyle şüpheli deliller ortaya konabilir bunun sonucu acaba yani biz yanlış şeye mi inanıyoruz gibi bir takım sıkıntılar ortaya çıkabilir yani böyle bir süreç sonucunda ortaya çıkar ve yehtelifu fihil eşkası. Ve bunun sonucunda insanlar farklılaşıp, farklı farklı düşünmeye başlarlar. Ya şimdi o zaman burada şunu sormak lazım. Diyoruz ki kelamcıların tanrı tasavvuru faali muhtar. Felsefecilerin ki mucib bizzat. Ondan sonra tasavvufçuların ki diyoruz e, neydi o? Vahdeti vücut ve vahdeti şuur diyor. Sonra kelamcıların arasına geliyoruz. Kimin, kimisinde adalet merkezli, kimisinde kudret merkezli, kimisinde hikmet merkezli. Yani bu mantıktan hareketle baktığımız zaman neredeyse seyfçi gidiyor hocam? Tabii akli deliller <gülüyor> kullanınca ihtilaf çıkar diyor. İhtilaf da kötü. Abi, bir, yani. Ya hepsi hepsi Allah'a inanıyor ama bir olan Allah'a inanıyor ama farklı şekilde anlatıyor. Ne yapacağız bunlar? ve hada darruhu bi iqad al haqqi yani e, hak olan inanca zarar vermesidir böyle bir şey hak olan inanca zarar veren bir şey ve lahu darru fi ta'kidi iqad al muktadi'ati yani böyle sorular sormak bu şekilde e, sağlam akidenin temelini e, oynatmak ne yapar? Bidatçilerin inançlarını güçlendirir, onları sağlamlaştırır, onları teyit eder. Wa tetbi'tiha fi Kalplerinde böyle kökleşmesine neden olur o yanlış inançların. Bihaytu şütbarla fenbihaytu deva'ihi. Pardon, deva'ihi. Yani onların ortaya koydukları gerekçeler, ileri sürdükleri şeyler, anlatımları neyse e, bunların çokça konuşulması itibariyle bu insanların zihninde yer eder ve makul gelmeye başlar ve e, kalplerinde kökleşir. Meram ifade edebildik mi Kadir Hocam? Evet, evet. Yani e, bu, bu ilim şey yapıyor diyor. Bidatçilerin itikadını tekit ediyor. Et, Yerleşmesini sağlıyor ki böylece onlar da davalarında korumuş oluyorlar, güçleniyorlar. Aynen. Aynen. Ve yeştettü hırsuhum alel israeli aleyhi. Saadet esyan. Böyle güçlendikten sonra o yanlış inançlarında devam etme azmi artar. Devam etme hırsa artar. ولكن هذا ضرر فتا bu zarar bir vaası tatı taassubi yani bir nevi taassup yoluyla ortaya çıkan bir zarardır. elledi yetru min el ha bunun da kaynağı nedir? Yani, tartışma, edel, edel edel hiçbir şekilde sevmiyorlar. Evet, <gülüyor> ve hem menfaatuhu e, bunun faydasına gelince fakat e, yazunlu kişi şöyle zannedebilir enne fâifetehu bunun faydası teşhül hatta iqil yani kendi nezdinde insanın kendisinde hakikatleri keşfetmek. Açığa çıkarmak. ve mârifetuhâ hâlâ mâhi o hakikatler nasılsa o şekilde onu bilmek şeklinde zannedebilir öyle değil. fi'l kalam vefaun şerifi. Ya bu çok güzel ulvi istek. Kelamda buna vefa kanıt yoktur. Ya hocam vallahi yani sen bir kelamcısın. E, metin gözükmüyor. Diyor. Metni ilerletir misiniz? Aklul hocam size zahmet veriyoruz ama eee yani kelam vefakar bir ilim değildir. Sen öyle büyük hülyalarla, büyük hayallerle yola çıkabilirsin ama üzgünüm. Hocam bak, diyor. kelamda vefa yok diyor. <gülüyor> Haberin olsun. <gülüyor> Vallahi hocam ya şimdi yani yerin dibine girdik hocam artık. Ve leallet taklitun. Aksine <tartıtma> olabilir. Ve <gülüyor> tadlilun. Yani çarpıtma ve tatlılığı saptırma tek minel keşfi ve tarifi. Yani keşfeden ve bilmekten daha fazla. Tamam, az buçuk şeyler keşfedebilirsin, ama onlar seni kandırmasın diyor. Burada çok şeyler var diyor, insanı yanıltabilecek bir ton şey katabilirdi. Şimdi burada menfaatinden Hale. İşte menfaatinde işte bahsediyor. İşte menfaatinden işte öyle bahsediyor. Dikkatli ol diyor. Bil, bilmeyen adam girmesin diyecek herhalde. Oraya bağlayacak hocam. Evet. Bir bakalım ne diyecek? Kale dedi ki ve hada işte bu ida semintehu min muhakkiyetin tevhaşeviyy yani bir hadisiden veya bir haşviden duyarsan ya hocam enteresan yani şimdi yani ııı e, Tamam kelamcı da yani mantığa bakıyoruz eylarız, değil mi? Yani burada haşvi şeyini kullanmaması lazım ama kullanmış. Yani demek ki bilmiyorum yani hem biraz oraya gülücük hem biraz da bu tarafa gülücük verme gibi bir durum mu var acaba bilmiyorum ki. Ne diyorsun hocam? Olabilir hocam. Bakalım evet. bir, bir bakalım ne diyecek. Evet. Lubama e, bir bibalika yani zihnine gelebilir. Ne gelebilir? Ennen nase a'da'u ma deylu. Kişi, kişiler, insanlar bilmediklerinin düşmanlarıdır. Gibi bir şey gelebilir. Yani sen bunu şeyden duyduğun zaman, bir muaddisten, bir haşfiden duyduğun zaman. Fesma, işit hada, bunu işit kimden? Mimmen haberel kelem. Yani kelamda uzmanlaşmış bir adamdan dinlemen lazım. Yani kelamın zararını faydasını bu kelam ilminde uzmanlaşmış bir adamdan dinlemen lazım. O da kim? Hüccetül İslam, İmam Gazali. Tümme <gülüyor> telahı. Sonra da ondan nefret eden bir adamdan dinlemen lazım. Yani biraz kendini tarif ediyor değil mi? Nefret Bu da hakikat Vâ Yani bu kelamda uzmanlaşmak. hala nefret etmeyeceğiz. He, tamam. tamam. Başka var mı hocam? Zaten şey bagadahu yazmış. Buzet buz Dipnotta. Abuzet kan amel Yani kelamda ileriye yani tenmiş. bu ondan sonra ona muhalif hale gelmiş kimse de. Aynen, aynen. Yani ya, hakikaten yani bu tecrübesinin sonucunda bütün her şeyi gördükten sonra nefret etmiş ve orada da böyle ne diyelim teğlul böyle iyice telaşa nüfuz etmiş evet. yayılmış orada öyle ki ilah muntah derecedir müteakellimiyle yani tam haza mütekellim eee mis şeyine derecesine varmış insan olmuş. Hiç kimseden dinlemen lazım. Ve gavaza zalika ila taamuk. Ve bunu da aşmış, derinleşmiş. Bunu da aşarak derinleşmiş. Neyde fi ulumin Diğer ilimlerde. Siva nerin kalam. Kalamın dışındaki diğer ilimlere de dalmış. Onlarda da uzmanlaşmış bir adamdan dinlemen lazım, diyor. Hakikaten tam şeyi, yani böyle e, Gazali tiplemesini burada ortaya koyuyor. Yani Gazali kimdir? Dendiğinde hocam, bu cümleler kullanılabilir belki. Bu muhtemelen Gazali'nin ihyasına alınma bunlar değil mi? Oradan gidiyoruz galiba. Yani olada bilir hocam. Evet, sanki oradan gidiyoruz. Riyasülmüş. sürmüş. Evet. Hiplotlara çok fazla bakmadınız hocam. Evet. Ve tahakkadan ve gerçekliğini ne yapmış? Araştırmış. Neyin gerçekliğini? Enne tarika ila hakaetil marifeti fihazel veçin. Yani burada ne sonucuna varmış? Bu ilimde derinleşen alim. Yani bu yönde. Buradaki vecikten kastı kelamı kastediyor galiba hocam. Kelam ilminde yani kelam ilmiyle uğraşarak gerçek yani bilginin gerçeklerine giden yol mesudud, sıkalıdır, kapalıdır. Yani üzgünün diyor seni tam olarak ulaştırmaz diyor. Ve valla yemin olsun ki la yinfaktu el kelamu an keşfi an ve tarifin ve izahın, bi ba'dil yani e, hocam ben şöyle anladım cümleyi bilmiyorum yanılıyorsam düzeltin hocam yani kelam e, yani bir konuda bilgi edinmek ondan sonra onu açıklama noktasında çok fazla fayda vermez yani olayı tam anlamıyla çözümlemez Olağen oludur, yani böyle nadir çok nadir olarak bir takım gerçekleri elde ederdi diyor. İnter bittiydi. Buraya kadar hep ihtiyadan alıntı anladım, Kazaylı hocam. Ha, muhtemelen. Bilmiyorum hocam, doğru mu anlamışım yanlış mı anlamışım? Son cümle. Sanki öyle diyor yani kelam şundan infekte ayrılmaz, la yerinefekte ayrılmaz kelam neydi? Hı hı. Bir tarih ve izah. Bazı meselelerde bu kadar yapabilir nadirattan şey yani yukarıda dedi hocam hakikate marifetin hakikatlerine ulaştıran yol da dedi yani kelamdan hakikate ulaşmak evet. yolları kapalı dedi ancak ne yapar bir takım izahlarda bulunur bir takım açıklamalar yapar bu kadar yani belki yani başlangıç olarak iyi olabilir faydası bazı olabilir yerlerde ama yerler, o kadar. Ha, bazı yerlerde <gülüyor> bayağı <gülüyor> gömdü yani Evet, gömüyorlar hocam. Yani Bir de kelamcıların dilinden gömüyorlar hocam. Gazali yapıyor bunu diyor diyor. Ya, ben içeriden değilim. Evet. Aynen. <gülüyor> Fe inna sadara hâdâ kulluhu anhum li umûrin. Herhalde burada şeyi anlatacak hocam. Yani bütün bu anlattıklarımız, onlardan gelen şeylerin li umûrin. Teşitli yönleri vardır. Teşitli açıklamaları vardır. Değil mi hocam? bu Ona şeyden dolayı da sonuçlar çıkıyor diyecek şimdi sayacak onları bütün bunlardan ya, aynen. çıkıyor mina bunlardan birisi e, mafuhime min ma sabaka anlaşılan şudur fi esna esna il kelami e, min enne sebeze mbihin yani kelam ilminin böyle e, yerilmesi yerilmesinin nedeni bağlamında geçen cümlelerden anlaşılan şudur uduluhum anil ahzi bi usulil İslam evet yani İslam'ın usulünden ayrılmaktır yani usulünü İslam'dan almaması itibariyledir İslam'ın temellerinden Veştigalihim bima la ya'nihim fi makamil meram. Yani açıklanacak meramı kendilerini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmalarından dolayı. Mala yalani <gülüyor> diyecekler. Hz. Muhammed peygamberidir diyecekler ama hiç alakasız şeylerle bunu ispatlamaya çalıştıkları içindir. Bu nedenle kelam eleştirildi. Birincisi bu. İkincisi ve minha. ikincisi münaza'atuhum ve mücadele Yani böyle çekişmeleri ve e, ne diyelim insanlarla inadına tartışmalarıdır. Değil mi? Mücadele etmeleri. Ve lew kâne alel Yani hak için olsa bile hak üzere olsa bile lincirârihi e, galiben yani, ila muhassametihim. Ne hak güzel olsa bile adamları neye götürüyor? Şöyle bir şey var. Götürdüğü şey ne? Genel itibariyle düşmanlığa götürüyor. Tamam düşmanlığa götürmesi bakımında. El mueddiyeti ilel ahlakil fasileti. Bu düşmanlıkta neyi getiriyor? Kötü ahlak. Gerçekten insanların ahlakını bozan bozuk, e, ahlaksız bir şey ortaya çıkarıyor. Değil mi? Evet. Vel ahvalil kes kasideti kaside satışı olmayan yani para etmeyen herhangi bir sonuç getirmeyen ya bir sonuç çıkmıyor. İnsanları böyle gereksiz söylerle uğraşmaya itmesinden dolayı kema beyyenehu hüccetül islamil ghezzaliyyu fil ihyay yani Hüccetül İslam İmam Gazali'nin İhyada açıkladığı gibi. Fakat Zekara fi gıyâs Mufti yine e, gıyâs Müfti isimli eserden der ki An Ebi Yusuf'a, Ebu Yusuf'tan makille Ennehu La salatu salâtu khalfel mütekellimi Hocam yandık Hocam sen baya... Ya. Vallahi yani şimdi arkamızda namaz kılacak adam bulamayacağız hocam şimdi. Hocam sen arkanda <gülüyor> daha önce bir söyle kaza etsinler. Tabii bence ondan da kaza <gülüyor> etsinler. O adam hocam ne bileyim artık ahirete şey yaparız. Hesaplaşırız onlarla. <gülüyor> mütekellimin bak çok enteresan değil mi hocam yani e, zalim bir idarecinin arkasında namaz kılınabilir. Ama bir kelamcının arkasında namaz kılınmaz. Ve intekelleme. Ama hocam şey, hadi e, hocam. Taşköprü sahade olayı şuna bağlıyor hocam. Taşköprü sahade diyor ki e, eğer işte bu selef alimleri İmam eşari, İmam maturidi diye görselerdi, kelam hakkında bu kadar da konuşmazlardı diyor. Evet, evet. bağladığı sonuç çok <gülüyor> ve intekelleme bir hakkı ya insan hakikaten hocam yani bilmiyorum ben çok mu tepki veriyorum ee, yani bir insana bu kadar bundan daha hakaret edilemez hocam ya. gerçekten bundan daha şey bak hakkı konuşsa bile bir mütekellimin arkasında namaz kılınmaz çünkü <gülüyor> müptedi çünkü bidatçı. o bidatçıdır. Evet, evet. Ha, yani demek ki Hakime Semerkandi'yi de buradan besleniyor hocam. Yani onda da bidatçı yani bir kafir bidatçıdan daha evvel olan bir şey. Yani başka şeyler de aklımıza geliyor hocam. Hani bu haricilerin şeyi var ya. Yani eğer Müslümansan, Hazreti Ali'yi seviyorsan yandın. Evet. Kafir oluyorsun. Ama yani Hristiyansan buyur beyefendi siz yani <gülüyor> nerede neredeyse aynı mantığa gidiyor hocam yani yani aslında şeyi de veriyor yani e, sosyal çözümlemelerin temelinde veriyor hocam tarihin anlaşılmasına dair şeyleri de veriyor o açıdan ben bu metin okumalarını çok önemsiyorum hocam. tabii hocam gerçekten çok çok güzel malzeme veriyor yani ve tecrübu e, ne diyor halful mudde Yani buna şey diyebilir miyiz hocam? Bidatçinin arkasından gitmek. Bu namaz ve işte bu, bu onun namaz. arkasından namaz kılmak. Evet. Ha. Bir de şeydir. caiz değildir. ve arattu hazihi rivayeti ala ustad Şimdi bu rivayeti ustadıma arz ettim. Ya ustad sen bu konuda ne diyorsun? Fakale dedi ki tevidu bunun açıklaması şudur. Ennehu la yekunu garaduhu izharu'l hak. Yani burada kastedilen kimdir? Kastedilen Evet. Maksadı hakka açığa çıkarmak olmayan. Ha hakka açığa çıkarmak istiyorsa onun için bu kullanılmaz. Ha, biraz biraz kurtardık hocam. Evet, evet. Eyvallah. Ali erkan hocası daha şey... <gülüyor> Şey. Aynen. Velledi qalehu ustazi. Yani burada üstadımın söylediği şey. Ra'aytuhu fi talhisil imamiz zahidiy. Yani imam zahidinin e, özetinde de rastladım diyor bunu. Hı. Hmm. Üstadım. Ama hocam? Burada Zahidi dedi Ebu İsak Bu seninki değil Safar, mi? Safer mi? Safer. Safer el-Buhari. Evet. Kerhysul ediller buradaki de. Bak seni buldu yine. Sen ben seninle seninle adam hocam. Dem <gülüyor> adam keremi kurtarmaya çalıştığı için. He. İyi Allah razı olsun hocam. Yani gene onlar şey yapmışlar ya bize ikramda bulunmuşlar. <gülüyor> Peki Abdullah bu dipnotta e, ki bilgiler doğru mu? Hatalı. Bu İmam Zahidi diye atık yaptığı kişi e, aslında tefsir edilenin telif müellifi Ebu İsak Es-Safer. Benim evet. çalıştığım kişi. E, onu bilmedikleri için yanlış bir kişiye muhakkikler atık evet. yapmışlar. Razmini ne gönderiyor bunu? Değil Aa. değil. Yani bunun Hı -hı. ibaren aynısı tefsir edilesinde de var. Yani Ebu İsak Es-Safer'in tefsir edilesinde aynısı değil, var. Tamamdır. tutuyor. Zahidi hüneysi zaten. Aynen. Ya eyvallah. Ya ıstıklarla böyle ders yapmak güzel oluyor. Yani eksik kaldığımız yerde oradan destek, buradan destek çok hoş bir ders oluyor yani. Allah hepinizden razı olsun ıstıklar. Sen bizi buluşturdun hocam, birleştirdin. Evet. İkiden namazını sen kıldır arkanda kıralım. Bunu yararlanalım. Tamam. <gülüyor> tamam. Tamam inşallah abi. <gülüyor> evet ne diyormuş Safar? Hayfikale <gülüyor> şöyle diyor. Ve kana Ebu Hanifata İmam-ı Azam Ebu Hanife yekrahul edene ala sebilil haktır. Hak üzere bile hak üzere olsa bile cedelden nefret ederdi. Hoşlanmazdı. Cedel yapmakla. Abdullah hocam yaldığımız yer olursa söyle güzel. Estağfurullah hocam. Hatta ruya, hatta yani şeyden de nakledilir an Ebi Yusuf'a rahimahullahu Allah rahmet eylesin. Ebu Yusuf'tan şöyle rivayet edilir. Ennahu kale der ki künnâ cülûsen inde ebi hanifete. Ebu Hanife'nin yanında oturuyorduk. İz dehele aleyhi cema'atun bir topluluk girdi o an. Fi eydihim ve Önlerinde de iki tane adam vardı. Fekâlû dediler ki inne ahade hâzeyni bunlardan bir tanesi Yakulu diyor ki El Kur'an mahluk. Kur'an mahluktur dedi. Ve haza yunazi'uhu. Diğeri de veya veya bu olabilir. Fark etmez. Yunazi'uhu. Bununla tartışıyordu. Veya ha diğeri oluyor. Diğeri de bununla tartışıyordu. Veya kula da diyordu ki gayru mahluk. Bu da Kur'an mahluk değildir Kale. dedi ki herhalde burada Ebu Hanife'yi kastediyor. Evet. La tusallu halfehuma. İkisinin arkasında da namaz kılmayın. <gülüyor> Kultu. Sordum. Emmel <gülüyor> evvelu. Tamam birincisini hadi anladık. Fenime. Fe innehu la yaqulu bi Kur'ani. Yani bu Kur'an'ın kadim olmadığını söylüyor. Tamam o anlaşılabilir. Ve emmel Diğeri. Feme. فَمَا بَالُهُ la nusalli خَلْفًا Yani niye onun arkasından namaz kılıyor? O adam bizim gibi söylüyor. Kur'an e, maluk değildir. Fekalet dedi ki اِنَّهُمَا تَنَازَعَانِ فِي دِينِ Çünkü o ikisi din konusunda tartışıyorlardı. Dinin hakkında tartışıyorlardı. وَالْمُنَازَعَةُ فِي الدِّينِ Din hakkında tartışmak Hid'atü. Hid'attır. Kedâ fî fi i saadetü. Bak oraya da yani, işaret yani. ediyor. Senin dediğin Taş şey değil. Taş köprü de işaret ediyor. Evet. Evet. Aynen. Orada da aynı şekilde geçmektedir diye belirtiyor. Ve le'alle veçhû zemmil âkâri. Yani burada muhtemelen diğerinin zemmedilmesi haysû ee, atlamak. Yani burada şunu mu diyebiliriz? Yani o adamla işte tartışması onu e, itibara alıp onunla tartışması diyebilir miyiz Üstad'la? Mustafa Selim hocam. Burada şöyle e, fakir olanlar demişler ki Ebu Hanefi bununla yasakladığına göre hiçbir şekilde e, inançla ilgili konularda tartışma yapılmaz diye almışlar. Dolayısıyla kelam mekruh veya haramdır diye düşünmüşler. Hanefilerin e, Matürze olanlar ise bu rivayeti şöyle değerlendirmişler. Buradaki olay nedir? Bunlar ayaküstü inançla ilgili bir tartışma yapıyor. İnançla ilgili tartışma ayaküstü yapılacağı kadar basit bir iş değildir. Yani bunlar lavali bir iş yapıyor. Dolayısıyla bunlar imamlık yapmaya, arkalarında namaz kılmaya layık değildir. E, dini konu ayaküstü tartışılmaz diye yorumlamışlar. Yani bunu günümüze Hı. getirirsek şöyle diyelim. Yani bir otobüste ayaküstü şurada, burada veya televizyonda, sosyal medyada dini inançla ilgili tartışma yapmak isteyenler oluyor. Yani onun yeri orası değil, bu tartışmayı oturup ciddi bir ortamda yapmak gerekir. Kelam ilminin ciddiyetine önem vermediği için Ebu Hanife bunları zem etmiştir diye anlıyor kelamcılar da. Yani benim kanaatim de bu yönde. Bu güzel bir açıklama hocam, yani gerçekten hoş bir açıklama. Yani hocam yani bu kadar şey olduk, yerin dibine baktık, yani biraz bizi tutup bir açıklama yani. <gülüyor> Şimdi şurayı nasıl oku okuyalım? فَاِنَّهُمْ مُحْتِتُ اِنْزَالِهِ Yani buradaki adama mı gidiyor? Yani Kur'an mahnem seyir Bir tanesi şey yapmış diyor hocam, Kur'an'ın kıdemini kabul etmiyordu. Diğerinin kabahati açıklıyor sanki burada? Diğerinin sebebi de onun inzali muhtes olduğunu söylemesi. Ee, yani indirilmesi muhtes burada herhalde şey e, tartışması var. Hı -hı. O, o diğerine... Evet muhtemelen onu tatsız ediyor. Evet ve ellehu mektubun fi mesahifine işte musaflarımızda e, o yazılı olduğu halde değil mi? Yazılı olduğu halde o onun e, İmzali'nin muhtis olduğunu söylüyor. Hocam, burada, maklum, sanki, hocam, hocam, hocam. burada sanki e, yukarıda bir Kur'an mahluktur değildir diye bir tartışma geçtiği için Ali Elkari kendince burada doğruyu söylüyor gibi. Yani yukarıda bir tartışma evet. edildiğinde aklınıza şüphe gelmiş olabilir. Bunun doğrusu budur Hı. diye bu cümleyi Ali Elkari'ye atfedebiliriz. Yani muhtesin inzalihi onun inzali muhtestir. Yani 610 ile 632 arasında in, inmiştir. Yani inişi muhtestir. E, yazılması, Mustafa yazılması e, muhtestir. Okunması muhtestir. Kalplerimizde ezberlenmiştir. Bu böyledir ama yukarıdaki tartışma gibi değildir gibi bu son cümleyi işin doğrusu evet. budur diye anlayabiliriz. Şimdi hani şu var. Kıdemi yani. e, söyleyen tamam arkasına kılınmazdı. Diğerini anlayamıyoruz. Tamam bir, şey, bir açıklama şeydi. Tartışıyorlar evet. diye. Burada dediğin gibi muhtemelen Ali Elkari bunu biraz da açmaya çalışıyor. Öbürküsü tamam kıdemini şey yapıyordu diyordu. Bu da olmaz demek istiyor. Yani şimdi, şimdi burada muhtes değil hocam. Sanki biraz eee bir detaylarda bilmiyorum teraslarda herhalde hocam. E, sanki biraz işte yani o Kur'an mahluktur gibi bir ifade ifade doğurur mu? O, o endişeyle ben farklı Bu şey de olabilir. Benim aklımda kendi şey ifadesi <gülüyor> Abdül hocam. Hocam, bütün hocam ben dedim. Hayır hocam, tekrarlayabilir misin? Evet. Ya hani burada muhteşem güzel diye okuduk ya. Evet hocam. Ya sanki e, yani e, Kur'an mahluktur çağrışımı yapan bir ibare olduğu için, sanki onu farklı anlamak gerekir diye bir şey oluştu da bende. Onu bir sana sorayım dedim yani. Hocam Bu, ben, sen, ben burada anladığım şu. İnzali dediği Hı -hı. 610 ile 632 yıllar arasında Kur'an'ın indiği belli. Yani 23 senede indi. Hı -hı. İnzali dediği bunu kastediyor gibi sanki. Yani bu e, nüzul tarihi belli. Tarihsel süreçte oldu, bu belli gibi. Burada aklıma şey geliyor dostlar. E, lafsiye ye Ashab tepki gösterdiği İbni Küllak gibi isimler var biliyorsunuz. Bunlar Kur'an kendisi e, kadimdir ama e, lafzı, telaffuzu okunup yazılması e, mahluktur dediği için mesela İmam Buhari bile lafsı mahluktur dediği için sürülüyor Buhara'dan biliyorsunuz falan. E, benim aklıma da o geldi. Yani bu imzali, yani belli bir tarihsel süreçte indi demek bile e, problemli. E, yani de, tamam kadim diyor ama lafzını, inme sürecini oraları muhteslediği için e, hata etti diyor sanki. Ben de öyle anladım. Aklıma o lafziye geldi yani. Evet. Yani e, onu da diyor hocam yani burada e, iyi bir cesaret yani ehli hadislerinde hocam. <gülüyor> öyle değil mi? Hocam öyle bir cesaret ki o kadar kötüleniyor ki hatta İbni Küllab Hristiyanlıkla ilişkilendiriliyor. Dedesinin ismi bile Müslüman olmasına rağmen işte bu Hristiyan kökenden geliyor, o Hristiyan o lafzı öyle soktu falan diye i̇bn Küllab bile düşünün. Yani Şafii, ashab içerisinde olan bir adam hakkında bile çok ağrı var ashab Bu lafzı bile mahluk demeye kızıyorlar yani. Biliyorsunuz Ahmet bin Hanbel, irazesine gitmediği falan aktarlıyor. Tabii tabii çok ağır lafları var hocam, İbn-i Küllab şey, e, şey... Şeyle de, Harisel Muhasribi de selam evet. sabah kesiyor hocam, evet. selam metodunu kullandı diye. Yani hocam gerçekten çok şeyler yani ibret ibretle okunması gereken satırlar ee, arkadaşlar hocaların e, yapalım bırakalım mı burada biraz da soru faslına geçelim isterseniz evet arkadaşlar yoruldunuz mu hocam e, yorulmuş ee, ama süremiz evet saat ikiye iki geçiyor. İsterseniz soru evet. fazla devam edebiliriz. Bence de öyle yapalım. Abdül Hocam, Kadir Hocam. Abdülhocam. Olur hocam. hocam. Burada, burada bırakalım. Evet Ahsen kaydı da kapatabilirsin. Nisayet evet, olan kamerasını açabilir arkadaşlar. Katılımcı arkadaş...